Tablo dinamik kolon nedir nasıl kullanılır? Tablo dinamik kolon, liste ekranlarında yer alan kolonların veri girişi sağlanırken takip ettiğimiz bir alanın liste kolonlar ekranında yer almaması durumunda kayda girdiğimiz kolon başlığı olarak tanımladığımız ekrandır. Tanımlama işleminin uygulamasına baktığımızda örnek bir liste ekranı açarak ilgili işlemleri gerçekleştiririz. Stok, stok malzeme listeleri Stok malzeme listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranımızda kolon başlıkları kenarında bulunan seçeneklerden kolon alanına gelerek ilgili işaretlemeyi yaparak mevcut bilgiyi liste ekranına ekleyebiliriz. Kolon tasarımlarının nasıl yapıldığını detaylı olarak ekranlarda sütün tasarımı nasıl yapılır videomuzdan izleyebilirsiniz. Tablo dinamik kolon ise stok kartı oluştururken kaydettiğimiz bilgilerin kolonlar seçeneğinde bulunmaması durumunda seçeneklerden tablo dinamik kolona gelerek oluşturduğumuz kolonlardır. İlgili sayfada aşağıdaki panelden ekle diyerek yeni bir kolon tanımlayabiliriz. Kolon bilgisi alanında kolon türünü model olarak veya formül olarak belirleyebiliriz. Ekran kodu olarak ilgili liste sayfasının bilgisi gelecektir. Alan bilgisinden Eklemek istediğimiz kolon başlığını seçmemiz gerekmektedir. Stock kartı oluştururken eklediğimiz boy bilgisinin liste ekranlarında gelmesini sağlamak için ilgili satırı seçerek klavyemizin boşluk tuşu ile yeşil işaretleme yapmamız gerekmektedir. Alan bilgisi seçiminden sonra başlık, alan tipi ve format seçili olarak gelecektir. Liste ekranlarında yer alacak başlık ismini düzenleyebiliriz. Veya format için değişiklik yapabiliriz. Geçerlilik alanında firmalar seçeneğinden sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ekleyeceğimiz tablo dinamik kolonun hangi firma için geçerli olması gerektiğini buradan seçebiliriz veya hepsini seçerek tüm firmalarımızda tablo dinamik kolonun eklenmesini sağlayabiliriz. Herhangi bir seçim yapılmazsa Tüm firmalara ilgili tablo dinamik kolon bilgisi eklenecektir. Aynı şekilde kullanıcılar alanında herhangi bir seçim yapılmazsa tüm kullanıcılar için tablo dinamik kolonu ekleyecektir. Tablo dinamik kolonumuzu kaydettikten sonra değişikliklerin aktifleşmesi için liste ekranını kapatıp tekrar açmamız gerekmektedir. Tekrar stok malzeme listesi ekranımızı görüntüleriz. Eklediğimiz tablo dinamik kolon bilgisi ilgili liste sayfamızda görüntülenecektir. Tablo dinamik kolon tasarımları tüm liste ekranları için yapılabilmektedir.